fx eşittir 2x kare artı 15x eksi 8, gx de eşittir x kare artı 10x artı 16, f bölü gx'i bulunuz ya da f'nin g'ye bölümünün x'e bağlı fonksiyonunu bulunuz. Yani bu şu demek oluyor, f bölü gx ya da f'nin g'ye bölümünün x'e bağlı fonksiyonunun bir başka yazım şekli fx bölü gx'tir. Bunu fx'in gx'e bölünmesiyle tanımlanan x'e bağlı bir fonksiyon olarak açıklayabiliriz. Bu da rasyonel bir değerdir. Payda fx var, payda da gx var. Yani bu kesir buradaki fx, yani 2x kare artı 15x eksi 8 ve bölü gx. Bunu maviyle göstereyim, yani x kare artı 10x artı 16'ya eşit olacak. Bunu bu şekilde de bırakabilirsiniz ya da biraz sadeleştirmeyi deneyebilirsiniz. Bunu sadeleştirmenin en kolay yolu hem payın hem de paydanın bölünebileceği bir çarpan bulmaya çalışmaktır. O halde her birini çarpanlarına ayıralım. Payı çarpanlarına burada ayırayım. 2 x kare artı 15 x eksi 8 fonksiyonuna bakıyoruz. Burada katsayının 1 olmadığı bir ikinci dereceden denklem var. Bunu çarpanlarına ayırmanın bir yolu gruplara ayırmaktır. Aynı zamanda ikinci dereceden denklemler için kullanılan formülde kullanabilirsiniz. Gruplara ayırarak çarpanlarına ayıracaksınız. Buradaki 15x'i ayırmanız gerekecek. Ayırırken de dikkat etmemiz gereken şey, ayırdığımız iki sayının çarpımının buradaki katsayıların çarpımına eşit olması. Bunu eski diğer videolarda da anlattım. Yani iki sayının toplamı 15, çarpımı eksi 16 olacak. Ve bu sadece buradaki fonksiyonu sadeleştirilmesinde kullanılan gruplara ayırarak yapılan bir çarpanlarına ayırma tekniğidir. Peki hangi iki sayının çarpımı bana eksi 16'yı, toplamı ise 15'i verecek? İkisi de farklı işaretlere sahip olduğu için, sayılardan birinin negatif, diğerinin de pozitif olması gerekiyor. Yani bir tanesi 15'ten büyük, diğeri de 15'ten küçük olacak. Bu değerler arasında en belirgin, en bariz bir şekilde akla geleni ise, artı 16 ile eksi 1. Bu ikisini çarptığımızda, eksi 16 elde ederiz. Toplamı da kesinlikle 15'tir. Utanım şu şekilde tekrar yazabilmemiz o zaman mümkün. 2x kare artı 16x, eksi x, eksi 8. Burada yaptığım tek şey bu ortadaki terimi alıp bu teknikle 2'ye ayırıp ana denklemde 16x eksi x olarak yazmak. Bu da hala 15x'e eşit. Bunun en şey yarayan kısmı şu. Hatta bu nedenle buna gruplara ayırarak çarpanlarını ayırma deniliyor. Gruplara ayırarak çarpanlarını ayırma. Ana denklemde artık elimizde ortak çarpanları olan iki terim var. 2x kare ve 16x'in ikisi de 2x'e bölünebilir. Bu ilk iki terimi 2x parantezine alabiliriz. Bu da 2x çarpı x artı 8'i verir. Değil mi? 16 bölü 2, 8 x bölü x de 1, 2x çarpı x artı 8. Buradaki ayırabileceğimiz ikinci grup da burada. Bunları eksi 1 parantezine alabiliriz. Bu da eksi 1 çarpı x artı 8 yapacak. Artık elimizde içinde x artı 8 olan iki terimimiz var. O halde şimdi de x artı 8 parantezine alalım. x artı 8 parantezine alırsak, Elimizde, 2x eksi 1, çarpı x artı 8 olacak. Yani buradaki pay, bu şekilde yeniden yazılabilir. İkinci dereceden denklem formülü de kullanarak, aynı sonucu elde edebilirdik. Payımızdaki değer, 2x eksi 1, çarpı x artı 8. Aynı şekilde paydayı da çarpanlarına ayırabilirsiniz. Bu biraz daha basit. Buradaki katsayımız 1. Yani sadece çarptığımda 16'yı topladığımda 10'u verecek 2 sayı bulacağız. Akla ilk gelen sayı çifti bu denklem içinde 8 ve 2'dir. Değil mi? Ve tabii pozitif 8 ve pozitif 2. Yani x artı 8 çarpı x artı 2. Ve artık sadeleştirme yapabiliriz x'in de negatif 8'e eşit olmadığını varsayarak, hem payı hem de paydayı x artı 8'e bölerek sadeleştirmemizi yapabiliriz. Çünkü burada verilen fonksiyon f bölü g olarak tanımlı. x'in g'ye bağlı fonksiyonunun 0'a eşit olduğu bir fonksiyonla tanımlı değil. Öyle bir durumda elimizde bir şey bölü sıfır olurdu. g fonksiyonunu sıfır yapan durumlarda sadece x'in negatif 2'ye ya da negatif 8'e eşit olduğu durumlar. Fonksiyon tanımını değiştirmemek için payı ve paydayı x artı 8'e bölerken x'in negatif 8'e eşit olmadığını belirtmemiz gerekiyor. Çünkü x'in negatif 8 olması durumunda normalde x negatif 8'e eşitken tanımsız olacak olan fonksiyon bu terimlerin sadeleştirilmesiyle tanımlı hale gelecek. Yani f bölü g x yani f x bölü g x 2x eksi 1 bölü x artı 2 eşittir. Ve sonunda x'in negatif 8'e eşit olmama koşulunu da eklememiz gerekiyor. Çünkü eğer bu koşulu koymazsanız bu sonuç verilen fonksiyona eşit olmayacak. Çünkü bu fonksiyon x'in negatif 8'e eşit olması halinde tüm fonksiyonu tanımsız hale getirecek.